Klavuz Hatice, Pozantı'da mücadele etmiştir. 8 Mayıs 1920'de gece Fransız kuvvetlerini Kumcu Veli ile birlikte klavuzluk ederek onları Türklerin ateş hattına sokmuştur. Fransızlar en kritik nokta olan Kurtboğazı'na sıkıştıklarını ancak günü ışığınca anlamışlardı. Klavuzlarından Hatice adının bir yolunu bulu bu durumu köylülere bildirdiği anlaşılıyor. Kurtboğazı destanı başı mensilin teslim olma kararıyla sona ermiştir. Çukurova'nın batı kesimi komutanı olan Sinem Paşa sonucu Ankara'ya bildirmiştir. Ankara'ya verilen rapora göre 650 er... 23 subay, 2 top, 8 makinalı tüfek, 1000 kadar silah 13 kadına 90 katır ile geçirilmiştir.